Arkadaşlar merhabalar. T.A.T. Geometri Full Tekrar Kampı'nın 12. gün 1. videosundayız. Çember konusuna başlıyoruz. Evet bu videoda ne yapacağız? Çemberde açıyı şöyle bir kısa tekrar yapacağız. Ardından klasik soruların çözümlerini yapacağız. Sayfa numarası 99, 100, 101, 102, 103 ve 104'ün çözümünü yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberde açı başlamadan önce şöyle bir kısa bir özet geçeyim. En fazla kural çemberde açıda var. Sonrası konularda anahtar kelimelerle bu işi çok rahat bir şekilde halledeceğiz. Kural deyince de akılda kalan şeyler zaten bunlar. Tanım da diyebiliriz. Mesela bunlardan bir tanesi nedir? Merkez açı. Merkez açımız alfaysa gördüğü yay da alfadır. İkincisi çevre açı. Alfaysa gördüğü yay 2 alfadır. Sonra bununla ilgili iç açı var. İç açı bu merkez açı falan değilse gördüğü yayların toplamının yarısıdır. Yani alfa x artı y bölü 2 eşittir. Yalnız böyle e, bu tür sorularda şurada da dikkat etmek lazım. Bazen üçgen bilgileriyle yani iki iç açının toplamı bir dış açı gibi bilgilerle kolay daha kolay bir şekilde sonuca ulaşabiliyoruz. Üçgende açı bilgilerini de burada kullanmayı da ihmal etme. Sonra bununla ilgili bir de dış açımız var. Dış açımızda dışarıda oluşan açıyı ya diyoruz. O da gördüğü yayların farklarının yarısı. Yani x-y bölü 2'ye eşittir. Sonra teğet giriş açı. Zaten merkez açı çevre açı ve teğet giriş açı bizim için çok önemli. Bu açılarda arkadaşlar açı ve gördüğü yay Aşırı derece önemli bizim için. Burada da aynı. Burada da çevre açı muamelesi yapacaksın. Açımız alfaysa yalnız dikkat et. Bazen şu hatayı yapıyorsunuz. Bu kiriş ile yay arasındaki açı değil. Kiriş ile teğet arasındaki açı. Tamamı alfaysa gördüğü yay 2 alfa çevre açı gibi olacak. O yüzden böyle bir kirişin ortak teğetleri böyle ortak teğetler değil de bir kirişin uç noktalarından teğetler çizildiğinde burada açılar da birbirine eşit oluyor. Sebep çünkü teğet kiriş açı alfaysa gördüğü yay 2 alfa. Teğet kiriş açı 2 alfaysa burası da ne yapıyor? Alfa yapıyor. Sonra bununla ilgili bazı sonuçlarımız var. Bunlardan bir tanesi aynaya gören çevre açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bunu çok fazla kafanıza takmanızı istemem sebep. Çünkü burası alfaysa gördüğü yay 2 alfa dersin zaten. Hocam 2 alfaysa bak burada da bir çevre açı var. Çünkü açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için çok önemli. Merkez açı, çevre açı ve teğet kiriş açı bizim de olmazsa olmazımız. E hatta merkez açı da varsa 2 alfa ise 2 alfa deriz. Mesela burada açı bilmiyoruz. Merkez falan verilmemiş. Ancak şu açı da belliyse gördüğü yayların toplamlarının yarısı deriz. Karışıklığa çok fazla girmeyin. Oradaki karışıklık bizi çok fazla ilgilendirmiyor. içerideki açılar. İçerideki açıları bulmak için daha bazen ve genelde daha doğrusu öyle iç açı ya da dış açı da kullanmaktan ziyade ne yapmak lazım? Üçgen bilgilerini kullanmak daha mantıklı oluyor. Aklının bir köşesine bunu yaz. Sonra ikinci sonucumuz bu birinci sonucumuz. İkinci sonucumuz çapı gören çevre açı 90 derecedir. Evet şu çap ya çap olması çemberi iki eşit parçaya bölüyor. Yani 180 180 diye iki eşit parçaya bölüyor. E çapı gören aslında 180'i görüyor demektir. O yüzden 90 burası. Ya da burası da 180 değil mi? Çapı gören 180'i görüyor. Çapı gören 180'i görüyor diyebiliriz arkadaşlar. Çapı gören çevre açı 90 derece. Sonra şu teğetler olduğu zaman ne oluyor? Burası alfayken burası 180 eksi alfa oluyor. Açı ve yayın toplamı 180 derece yapıyor. Bunun bir sürü ispatını yaptık. Buraya da yazabiliriz. Alfa artı beta eşittir 180 yazabiliriz. Bunun bir sürü ispatını zaten konu anlatımında yaptık. Bir tanesi şu hocam şunu şöyle çizecek olursak buraya ben ne diyeyim mesela x açısı dersem gördüğü ya 2x teğet et açıdan x açısı oluyor. Hatta bak t teğet şu uzunlukların eşit olduğunun ispatını da yapmış olduk. e x xse. burası da ne oldu? 180 eksi 2x oldu. Bak 180-2x burası da 2x yaptı. Toplamları gerçekten de 180'e eşit oldu. Kısa ispatlarına da böyle tekrardan veriyoruz. Hatta teğet olunca merkezden geçince bu açı ortaya doğrusu oluyor. Bunun da ispatı çok kolaydı. Çünkü bunu unutursanız ispat yöntemleri bizim için önemli. O yüzden bunları da gösteriyorum. Hocam şu merkez t'ye çektik. Merkez t'ye çektik. Uzunlukta çok kullanıyoruz. Burada re bu dare re. E kollara açılanlık neler değiştir açı ortayda. teğet olup merkezden geçiyorsa bu da açı ortaya oluyor. Bunu da unutma. Sonra paralel iki giriş arasında kalan yayların ölçüleri birbirine eşittir. Yani bu yayın ölçüsü bu yayın ölçüsü eşittir. Bunun da sebebi çok basitti. O şunu şöyle çizecek olursak, burası Alfaysa Z'den dolayı burası da alfa. Alfa ise iki alfa. Alfa burası da iki alfa yapıyor. Paralel girişlerin ayırdıkları değil, arasında kalan yaylar birbirine eşit gördüğün üzere. Sonra eşit girişler. Evet, eşit girişlerinde ayırdıkları yaylar birbirine eşit. Ispatını zaten merkezden yarıçaplar çizerek eş üçgenlerden konu anlatımında da göstermiştik. Bu da önemli arkadaşlar. Bu eşit girişler gördüğümüz zaman ayırtlı yayların birbirine eşit olması gerçekten önemli. Hatta bununla ilgili şunu da diyebiliriz. Bir çember var. Bir tane daha çember var elimizde. Bu çemberde bu eşit giriş var. Bu çemberde de bu eşit giriş var. Eğer bunlar eşse burada ayırdıkları yaylar da birbirine eşit diyebiliriz. Hatta bak bunu biraz daha böyle şey yapalım. Fanteziye kaçalım biraz daha. İki tane eş çember böyle kestiği zaman hocam buradaki yaylar birbirine eşittir. Sebep çünkü bu kiriş her ikisinde de eşit kiriş. Hocam bu çemberde çizgi kirişi mesela bu çemberde çizginin ayırdığı yay buysa bu çemberde çizginin ayırdığı yay budur diyebiliriz. Hatta yeri gelmişken şöyle bir şey sallayayım. Ya çıkacak diye çok umut ediyorum. İki karton var mesela. İki kartonu üst üste koydum. Şuradaki tek katlı bölgenin çevresi sorulabilir. Ya da ölçüleri sorulabilir. E hocam burası alfayken burası da alfadır. Buraya beta dersek alfa artı beta 180 ya alfa artı beta eşittir 180 derece yapar. Pardon, alfa artı beta 360 ya. 360 derece yapar. Bak buradaki hilal oluşturduğum zaman eş çemberlerden ama dikkat. Eş çemberlerden hilal oluşturduğumda bu yayla bu yayın toplamı ne yapıyor? 360 derece yapıyor. İnce bir nokta karşımıza çıkabilir mi? Çıkabilir vallahi. Evet, ben bunu ne zaman anlatıyorum? Bu arada eee 1 04 2023'te anlatıyorum. Yani 22-15'te saatte 22.15. Neyse devam. Son olarak kirişler dörtgeni var dörtgeni de arkadaşlar Kirşler adı üstünde kirişlerden oluşan dörtgene kirişler dörtgeni diyoruz Kartlı açılar toplamları 180'dir. Yani Alfa ise burası 180 eksi alfa Burası x' Burası da 180 eksi x'tir. Tam tersi bir verilirse de karşıtlı açılar toplamı 180 ise bu bir kirişler dörtgenidir. etrafına çember çizilebilir diyebilirsiniz. Ben buraya şunu da yazayım Alfa artı beta 180 aynı zamanda x artı y' de neye eşit olacak 180'e eşit olacak. Peki birbirine teğet çemberler gördüğümüz zaman ne yapacağız? Arkadaşlar birbirine teğet çemberler böyle dıştan da olabilir. içten de olabilir. Şöyle içteninde de ben göstereyim şöyle. İçten de olabilir. Birbirine teğet çemberler gördüğün zaman çemberde açılı ortak teğet çizeceksin. Bu ortak teğeti çizmekteki amaç teğet giriş açıyı kullanmak. Bak teğet giriş açı var. Alfa ise iki alfa. Hocam ters açıdan burası da alfa. Alfa ise burası da iki alfa oldu mu? Oldu. Yani akb yayıyla alfası. AKB yayının ölçüsüyle neresi eşit oldu arkadaşlar? Şuradaki BPC yayın ölçüsü, BPC yayının ölçüsü birbirine eşit oldu. Ama bunu ezberleme. Sen bunu böyle gördüğün zaman ortak teğet çiz, teğet kiriş açı. Amaç her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanmak olduğunu bil. Sonrasında teğet kirişlerden alfa ise iki alfa, alfa ise iki alfa kendiliğinden eşitliği bulursun. Mesela burada burada da öyle. Şuradan bir kiriş çizilse böyle, şu kirişimizde şöyle olsun. Şu kirişi çizsem böyle. Hocam yine bu kirişin ayırdığı yaylar eşit. Niye? Şu ortak teyatik çizsek söyle. E hocam teyatik kiriş açıdan alfa. Alfaysa gördüğü yay 2 alfa. Büyükte de teyatik kiriş açıdan burası da 2 alfa. Bak bu yayların ölçüleri ne oldu? Birbirine eşit oldu. Tamam. Bir de şunu söyleyeceğim. Çemberde açıda da olsak ek çizim hissiyatı olabiliyor. Çemberin tanımı da bilmek lazım o yüzden burada da. Çemberin tanımı da nedir? Çemberin, çemberin tanımı da nedir? Sabit bir nokta eşit uzaktaki noktalar kümesi. Tanımda ne geçiyor? Sabit bir nokta. Yani çemberin merkezi geçiyor. Bir de eşit uzaklık geçiyor. O eşit uzakta ne oluyor? Yarı çap oluyor. O yüzden çemberde de bir şey çizecekseniz eğer en etkili silahınız yarı çap. Biz bunu zaten yıllardır yani bu zamana kadar yaptığımız işlerde gördük. Mesela ne dedik? E, Eşkenar üçgende. yüksekler eşit ya. Yüksekliler alakasız yerde bir eşitlik verildiğinde ne yapıyorduk? Yükseklik çiziyorduk. Sonra dörtgende gelelim. Hatta çokgende gelelim. Çokgende de hani eşit sayıda kenar bir köşegenle alakası yerde bir eşit verilmişse köşegen çiziyorduk. E şimdi bunu çembere bağlayıp e çemberde bütün yarıçaplar birbirine eşit. Bir yarıçapla alakası yerde bir eşit verildiğinde de en mantıklı çizim ne yapar? Bak hepsi birbiriyle iç içe oluyor aslında. En mantıklı ek çizimin yarıçap. Bunu da sakın ama sakın unutma. Bir de şunu söyleyeyim, anahtar kelimelerden biridir. Çemberde açıda da kullanıyoruz. Özellikle uzunlukta çok kullanıyoruz. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Bunun ispatı nereden geliyor? Şunu şöyle uzatacak olursan, eğer yarı çap çizecek olursan. Hocam burası çap oldu. Şu çap oldu. 180 derece. Teğet giriş açıdan 180'i görüyor. Burası 90 derece gelir. Ama biz anahtar kelime olarak kullanacağız bunu. Merkez varsa, teğet varsa çektik. Hatta merkez varsa, kiriş varsa çektik de aynı şekilde arkadaşlar. İki eş parçaya bölü. Niye? Bu da yarı çap, bu da yarı çap. E çap. Bu yarı çap bu yarı çap olduğundan dolayı ikiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eşit parçaya bölüyor ya. O yüzden merkezden kirişe çizildik. Kirişi iki eşit parçaya bölüyor. Uz Özellikle biz bunları uzunlukta kullanacağız. Ama karşımıza nerede? Çemberde açıda da bu bilgiler karşımıza çıkabilir. O yüzden burada da bu anahtar kelimeleri vermek istedik. Ve böylelikle kısa özetimizi yaptık mı gençler? Yaptık ama çemberde en etkili silahımızın da yarı çap olduğunu sakın ama sakın unutma. Gençler özetimiz bitti. Şimdi sırada ne var? Bunun klasik soruları var. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Bir çeyrek çember var karşımızda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Soruda çeyrek çember verilmişse ya da yarım çember verilmişse çembere tamamlamanıza gerek yok. Büyük ihtimalle verilen bu çeyrek çember sorunun çözümü için yeterlidir. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burada 52 derece var. Benden de o AB açısı isteniyor. E bir şey yapamıyorsak en etkili silahımız. Yarı çap. Bunu kullanacağız. Merkeze koydum parmağını. Yarı çap. Öyle kafana göre değil. Şuraya çizeyim, buraya çizeyim değil. Çember üzerindeki noktaları çizeceksin. Bak B köşesi var. Buraya çizdin. Ama çizmeyle kalmasın. Hocam yarıçap, yarıçap, yarıçap eşitlerini de mutlaka göster. E, ikizkenar çıktı. 52 burası da. 52 52. 104 buraya 76 kaldı. E o zaman burası kaç yaptı? 14 mi yaptı? Evet, 14 yaptı. E o zaman buradaki ikizkenarı aldıktan da 180'den 14 çıkartırsak 166. 166'yı da 2'ye 166 mi yapıyor? Evet, 166. 166'yı da 2'ye bölsek 83 83 yapıyor bunlar. Benden de burada kaç isteniliyor? Cevap böylelikle Denizli çıktı. Birinci soru Denizli oldu geldik ikinci soruya. Bak yarıçapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. Ne yapacağız? En etkili silahımız yarıçap. Al sana yarıçap. Yarıçap çizmeyle kalmasın. Eşitlikler mutlaka yazılsın. Bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. Ne çıktı karşımıza? Eşkenar üçgen çıktı. Açılarımız 60'ar derece. BC yayın ölçüsü isteniyor. Merkez açı 60 derece. Dolayısıyla cevap 60 çıktı örnek 2'de. Yani cevap C. Geldik örnek 3'e. O merkez içenlerde bc'yi 40 derece olarak verilmiş. X deniyor benden. X nereye görüyor? Hocam X bunun tamamını görüyor. e şuradaki çap olduğundan dolayı bu çap olduğundan burası 180 değil mi? Evet. E o zaman olay bitti. 180 artı 40. Kaç yaptı? 220. E de 220'yi görüyorsa X kaç derece olur? Çevre açıdan dolayı 110 derece olur. Yani üçüncü soru C'han oldu arkadaşlar. Geldik 4'e. Şimdi burada X ise gördüğü yay nedir? Hemen açı ve gördüğü yay ilişkisi. 2X'dir hocam. E sonra 110 nereye görüyor? 110'a dikkat et şimdi. Açı ve gördüğü yay ilişkisi bizim için önemli. Burası. Hocam burası 220'dir. Bak bu çap değil mi? Çaptan dolayı buradaki açı da 180 derece değil mi? E tamamı da 220 ise o zaman buraya kaç derece kaldı? 40. E o zaman 2 x eşittir 40 ise x'i böylelikle kaç buluruz? 20 derece olarak buluruz. Yani örnek 4 balık kesir. Geldik örnek 5'e. Şimdi burayı 40 derece vermiş. Dc yayı nedir diye soruluyor. Hocam içerideki saçma sapan bir açı bu. İsterseniz şöyle yapabilirsiniz. Buraya a deyip buraya b deyip hocam iç açı a artı b bölü 2. A artı b bölü 2 eşittir 40 deyip a artı b'yi kaç buluruz? 80 buluruz. Şuraya da x yayı deyip e, dc yayı isteniyor bizden. Hocam A artı B artı X'in 180 olduğunu söyleriz. Çünkü yarım çember bu. A artı B 80 ise X'i kaç buluruz? 100 olarak buluruz. Cevap Cihan çıkar ama daha farklı bir şekilde nasıl yapabiliriz? Onu da şöyle. Hop çapı gören çevre açı 90 derece değil midir? Evet. E, 90, 90 40 ise buraya ne kaldı? 50. Hocam 50 ise gördüğü yay ne yapar? Çevre açıdan dolayı 100 derece yapar. İkinci bir yolda bu şekilde yapabiliriz. Örnek 5 Cihan Geldik örnek 6'ya. E hocam ne var burada? Şurada bir boynuz var görüyorsunuz. Öncelikle bu x ise gördüğü yay nedir? 2x'tir. Hocam merkez açı var burada. Burası da 2x. E, burada bir boynuz var. Boynuz bir da ya da şal var ne derseniz deyin. Şu üçünün toplamı buna eşit olmuyor muydu? Evet. 45 artı 15 artı x eşittir 2x olduğundan 60 eşittir x mi oldu? Bizden de zaten x deniyor. Cevap denizli oldu 6. soruda. Geldik 7'ye. Şimdi bu çemberdeki açıyı bu çembere taşıyacağız. Bak bunun merkezi, kırmızının merkezi bu yay üzerinde verilmiş. Böyle olunca ne yapacaksın? En etkili silahı yarıçapı kullanacaksın. Bak şu yarıçap, şu yarıçap çizdik çizecek olursan. Bunu çizmekten amaç ne oldu? Kırmızının merkez açısı oldu. Mavinin de çevre açısı oldu arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bir çember yayı üzerinde bulunduğu zaman en etkili silahımız, hiç unutmayacağınız bir şey, yarıçap çizmek. E hocam 65 ise gördüğü yay 130 130sa merkez açıdan 130 yapar burası. E 130sa mavi çemberde de hop gördüğü yay 2 katı 260 derece değil midir? Evet. Bizden de zaten BOC BOC açısı değil de şuraya X yazılacaktı arkadaşlar. BXC açısı olacak. Yani BXC'yi de kaç bulmuş olduk arkadaşlar? Böylelikle 260 bulduk. BOC sorulmuş olsaydı o zaman BOC yayı sorulmuş olsaydı o zaman cevap da 100 derece olacaktı. Ama şunu düzelttik. Cevap edremit remit oldu. Geldik örnek 8'e. Alfa isteniliyor benden. Alfayı bozmayayım. Hop şöyle bir dörtgen yapıştırayım. Çünkü ben dörtgeni biliyorum. Özellikle çemberde. Kirişler dörtgeni. Hocam şu bir kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeninin özelliği neydi? Karşılıklı açılar toplamı 180'di. 135 ise buraya kaç kaldı? 45 kaldı. O zaman buraya da 35 derece kaldı. E, burada çapı görüyor bu. Çapı gören çevre açı 90 derece. O zaman burada da bir dik üçgen var. 35 ile alfanın toplamı nedir? 90 derecedir. Alfayı da böylelikle kaç buluruz? 55 derece olarak buluruz. Yani örnek 8 C hal. Geldi örnek 9'a 30 var. Benden ne isteniyor? BC'de açısı isteniyor. BC'de şurada kaç isteniyor? Hocam 30'u kullanalım. 30 sa gördüğü yay kaç yapar? 30 sa gördüğü yay 60 yapar. Bu yarım çember yarım çember 180 derecedir. E o zaman buraya kaç kaldı? Buraya 120 derece kaldı. Teğet kiriş açı var. 120'yi görüyor. O zaman burası da kaç derece yapar? 60 derece yapar. Dolayısıyla a, a, du, örnek 9'u denizli bulduk. Geldik. Şunu tam işaretleyememişim. Pardon. Şöyle bir işaretlemedi. Evet, tikim var. İşaretleyip tamam. Evet örnek 9 denizli oldu. Geldik örnek ona. Şimdi X ile Y'nin toplamı isteniliyor. Arkadaşlar şurada bir teğet kiriş açı var. 30'sa burası nedir? 15'tir. Aa burada 75, 15 daha. 90. Buraya kaç derece kaldı? 90 derece kaldı. Başka bir şey var mı? Y'yi bulmam lazım. Y hocam bu yayı görüyor. Hocam 75 ise gördüğü yay 150'dir. teğet giriş açıdan. 150 ise çevre açıdan da burası da 75 derecedir. Benden X artı Y isteniyor. X 15, y de 75. Topladığımız zaman da kaç çıkar? 90 çıkar. Örnek 10 balık esir. Geldik örnek 11'e. Şimdi burada bir 80 derece var. 80'i kullanayım. 80 ise gördüğü yay 80'dir merkez açıdan. Alfa da içerideki saçma sapan bir açı. E hocam saçma sapan bir açı. Gördüğü yayların toplamına eşit değil mi? Evet. Şimdi ben buraya A ve B diyecek olursam. A artı B artı 80. Yarım çemberin yayına eşit değil mi şöyle? Evet. 100'e 180'e eşit olacak. E buradan A artı B'yi kaç buluruz? 100 buluruz. Alfaya bak. Gördüğü yayların toplamlarının yarısı. A artı B bölü 2. Yani alfa A artı B 100 olduğu için. 100 bölü 2'den cevap kaça eşit olacaktır? 50'ye eşit olacaktır. 11. soru CH'n çıktı. Geldik 12. Şimdi 80 derece var. Bir de alfa var. Alfa ise gördüğü yay nedir? 2 alfa. Aa, içerideki herhangi bir açı. Merkez açı falan değil. Gördüğü yaylar şunlar değil mi? Evet. E o zaman 60 eşittir. 2 alfa artı 80 bölü 2. E buradan 2 ile çarptık. 120 eşittir 2 alfa artı 80. Buradan 40 eşittir 2 alfa. Alfayı da böyleyip de kaç buluruz? 20 derece olarak bul buluruz. Pardon. Örnek 12. Balıkesir çıktı. Geldik örnek 13'e. Şekilde böyle teğetlik meyetlik verilmiş. Arkadaşlar öncelikle 85'te 60'ta kullanayım. Bak üçgen bilgileri kullanacak diye hep söylüyoruz. Varsa iki iç açı dayanamayıp bir dış açı dersiniz. Burada da iç açı yok. Dış, e, buradaki var. İki iç açının toplamı bir dış açıdan. Burası kaç yapar? 25 yapar. Hocam 25 nedir? Teğet kiri iç açı. 25 e gördüğü yay 50. 50'yi gören şuradaki açı ne? Çevre açı. 50'yi görüyor. Buradaki açı da 25 yapar. Bizden B, A, C açısı isteniyor. Burada kaç isteniyor? 85, 25 daha. Bak üçgen. Üçgen bilgilerini de kullanacağımızı da söylemiştik. 85, 25 daha 110. Buraya kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. Dolayısıyla örnek 13'te böylelikle Edremit yaptı. Geldik örnek 14'e. Şimdi gençler. Birden bizden X açısı isteniyor. 76 ise buradaki yayı bulabilirim ben. Sonra 54 ise buradaki yayı bulabilirim ben. E hocam 76 ise bulalım o zaman burayı. Burası 152 mi yapar? Evet 54 ise burası da 180'e tamamlayanı 126 mı yapar? Aynen öyle. Burası 180'e tamamlayanı 152 mi? Nereden çıktı o? 180'e tamamlayanı kaç yapar? 104 yapar arkadaş. Doğru değil mi? Evet 104 yapar. Burası 126 yapar. E şimdi burası da 2x değil mi çevre açıdan dolayı? E, çemberin ölçüsü de 360 yapacak. 2x artı 104 artı 126 eşittir 360 olduğundan. 2x eşittir. şu ikisinin toplamı 230 130 yaparız 360'tan çıkınca. x de böylelikle kaç buluruz? 65 olarak buluruz. Yani örnek 14 E dremit oldu. Geldik örnek 15'e. Eşit kirişler verilmiş. Kenişler eşitse ayrıkları yaylar nedir? Birbirine eşittir. Burası 45 ise gördüğü yay 90, e burası da 90. E hocam 25 ise burası nedir? 50. Şimdi benden x isteniyor. Vallahi arkadaşlar şurayı bulup gördüğü yayların farkının yarısı diyebiliriz. Ya da daha farklısını söyleyeceğim şimdi. Öncelikli olarak şunu yapalım isterseniz. 90, 90, 180 ve 50 bir de şuraya alfa diyelim. Alfa, 90, 50 ve 90'ın toplamı 360 yapması lazım. Çemberin ölçüsünden dolayı. E buradan alfa ne yapıyor? 130 derece mi kalıyor? Evet alfa 130. Sonra sen şimdi x açısına da 130-50 bölü 2 diyebilirsin. Ya da 130ken çevre yok mu burada? Var. Burası 65'tir. E hocam burada da bir üçgen İki iç açı bir dış açı. X artı 25 eşittir 65'ten. X'i böylelikle 40 derece diye buluruz. Yani üçgenden yapılabiliyorsa üçgenden yapın arkadaşlar. Yoksa dış açıdan yapabilirsiniz tabii ki. Sıkıntı yok. Örnek 15. C oldu. Geldik örnek 16'ya. Şimdi bir kare verilmiş. E bu bir kare ise karenin bütün kenarları nedir? Birbirine eşittir. Şu eşitleri yazalım. E Eşitse her bir yay birbirine eşit olacak o zaman. Yani bu ne demek? Bu yay, bu yay, bu yay ve bu yay eşit olacak. Hatta 360'ı eşit 4 parçaya bölüyor burası. 360 bölü 4'ten her bir yay kaçar derece olur? 90'ar derece olur. Kareyi kullandık mı? Kullandık. E şimdi ben x'i de kullanayım böyle. 25'i de kullanayım. 25 gördüğü yay 50'dir. E 90'ı buradaysa tamamı 90 ise 50'si buradaysa buraya 40 kaldı. 40'tan dolayı burayı da ne kaldı? 20 derece kaldı çevre açıdan dolayı. Cevap 20. Daha farklı yapılabilir mi? Yapılabilir tabii ki. Şu 50'yi buldun ya 25 50. Şu köşe geni çizersin. Hocam 50 ise 25 yapar e köşe gel 45 yapacak buraya da 20 kaldı diyebilirsin Bu da farklı bir yol Tabii ki seçim sana kalmış istediğin yoldan yapabilirsin Evet örnek 16 balık kesir Geldik örnek 17'ye Bak dörtgen var burada gördün mü Kirişler dörtgeni e, O zaman kirişler dörtgenini kullanacağız kardeşim Kirişler dörtgenini kullanacaksın kardeşim Bunu unutma e, Kirişler dörtgeninde ne var burada Kirişler dörtgeninde Karşı açılar toplamı 180'de X ise burası ne olacaktır 180 eksi x olacak. Hocam şunları da kullanayım. E, büyük de bir boynuz yok mu arkadaşlar? Var. Şu üçünün toplamı buraya eşit olacak. E burası da ters açıdan dolayı x. X neye eşit olacak? 180 eksi x artı 40 artı 30 eşit olacak. Tekrarlıyorum boynuzdan, bumarakdan ya da ya da şalvardan. Şu üçünün toplamı buna eşit olacak? Eksi x attık buraya 2x. E, burası da kaç yaptı? 250 yaptı. X de böylelikle 125 diye bulduk. Cevap denizli çıktı. Örnek 17'de. Geldik örnek 18'e. Hocam dörtgen var. E dörtgen varsa kirişler dörtgeni kardeşim. Kirişler dörtgeni ise 150 ise burada açı 30 derece. E 40'ı kullanalım. 40 30 ve x'in toplamı da üçgenden dolayı neye eşittir? 180'e eşittir. E dolayısıyla x de böylelikle 110 derece olarak buluruz. Yani çember o kadar zevkli ki özellikle çemberde açı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz da zaten. Örnek 18 Ceyhan geldik örnek 19'a. Şekilde kesen iki çember verilmiştir. O noktası büyük çemberin merkezidir. İşte burası. Sonra ABCD dörtgen ve BAD 70 derece verilmiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar, iki çember verildiği zaman, kesiştiği zaman bunu nasıl kullanacağız? Genelde şöyle kullanıyoruz. Hocam ortak kirişini çizeyim. Aa burada ne oluştu? Bir dörtgen oluştu. Yani kirişlerden oluşan dörtgen. 70 ise 180'e tamamlayanı 110'dur. E o zaman burası 70. Sonra benden EOC açısı isteniyor. Neresi E? Şurası E. Onu da kullanmayı söylemeyi unutmayalım. E, O, C açısı isteniliyor bizden arkadaşlar. Şuradaki açı isteniyor? Hocam 70'i bulduk ya. E burası 70 ise gördüğü yay 140. Merkez açıdan dolayı. Burası da 140 yaptı mı? Yaptı. Dolayısıyla örnek 19 denizli çıktı. Geldik örnek 20'ye. Şimdi iki çember birbirine teğet verilmiş. Ne yapıyorduk? Ortak teğet çiziyorduk. Ortak teğet çizmemizdeki amaç teğet kiriş açıyı kullanabilmek. Peki teğet kiriş açıyı kullanabilmekse hocam, e ben burada teğet kiriş açıyı kullanacağım her iki çemberde de. Teğet var, kiriş yok. Hop, şu kiriş oluştursam, burada da bu kiriş oluştursam her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilirim. Şimdi bana BAE açısını vermiş. Nereye? BAE'yi 40 derece vermiş. Hocam burası 40'sa gördüğü yay 80'dir. Teğet kiriş açıdan burası da 40'tır. Burada da teğet giriş açı burayı görüyor arkadaşlar. 80'i burası da 40'tır. Sonra hocam 40 40 80. Yani iki iç açı bir dış açı 80. Teğet olunca ne oluyordu arkadaşlar? Ee, bu açıyla bu yayın toplamı 180 yapıyordu. Yani burası 100 oldu. E hocam burası 100 ise teğet giriş açıyı bak kullanacağız. Teğet giriş açıdan dolayı 100'ü görüyor. Burası 50'dir. E hocam burası da 50'dir. Sonra hatta bu 50'leri de bulduk da ben, benden DCF açısı isteniyor. Şurası isteniyor. Tamam işimize yarayacak. Hocam burası 100 ya, burada kaçı da çevre açıdan dolayı 50 derece çıkmaz mı çıkar? X kenarı da var burada, tepa açısı 50 ise 180'den 50 çıkart, 130 2'ye böl 65, 65 yapar buraları. Benden de şurada kaçı isteniyor. Hocam 50, 65 daha 115 buraya da 65 derece kal, diyebiliriz. Birinci yol bu. Ya da hocam 65 ise gördüğü yay 130, burada da teğet kiriş açı var 130'un yarısı 65 derece yapar diyebiliriz arkadaşlar. Bu da bir sonraki yol olsun yani ikinci yol olsun. Evet örnek 20'yi edremit bulduk. Geldik örnek 21'e. İki tane çember birbirine teğet verilmiş. Birbirine teğet verildiği zaman ne yapıyorduk? Ortak teğet çiziyorduk. Şu ortak teğeti çizdik. Hocam bu ortak teğetin devamı A'dan mı geçer? Bilemeyiz. Şuradan da geçebilir, buradan da geçebilir. İşi hiç risk atmayalım. Şu ortak teğet bizim için önemli. Ortak teğeti niye çiziyorduk? Her iki çemberde de teğet kiriş açıyı kullanabilmek için. E o zaman ben buradaki açıya A diyeyim, buraya da B diyeyim. Bak teğet kiriş açı A ise gördüğü yay 2A teğet giriş açı o zaman burası da A oldu. 2A'yı görüyor çünkü. Peki burası B ise teğit giriş açı. B ise gördüğü yer 2B. Hocam teğet giriş açı 2B'yi görüyorsa burası da B mi oldu? Evet. Ee, şimdi 70'i kullanacağım. 70 nerenin elemanı? Büyük dörtgenin elemanı. E, o zaman dörtgeni de kullanacağım. Dörtgen var burada. Dörtgen iç açıları toplamı 360. Yani 2 tane A, 2 tane B ve 70 var. 2A, 2B ve 70'in toplamı eşittir. 360 yapmalı. 2A artı 2B böylelikle 290 yapar. A artı de 2'ye böldüğümüz zaman kaç yapıyor? 145 yapıyor arkadaşlar. Bizden de BCD isteniyor. BCD'ye bak bakalım. BCD açısı neye eşit oldu? A artı B'ye eşit oldu. Dolayısıyla cevap Edremit oldu arkadaşlar. Evet böylelikle örnek 21'de Edremit bulduk. Ve klasik soruları bitirdik. Tekrarı bitirdik. Çemberde açıyı şöyle çok güzel bir şekilde hatırladık. Şimdi sırada bunun yeni nesil sorularını çözme var. Yani 12. gün 2. videoda bunun ikinci yeni nesil sorularını çözeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.